Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. 4. haftamızın son konusu olan mutlak değer konusunun konu testini bu videoda çözeceğiz. Kanala abone olduysan ve bu videoyu da beğendiysen testimize başlayabiliriz. Evet arkadaşlar bize bu denklemin kökler çarpımı sorulmuş. Şimdi öncelikle bakın şurası mutlak değer x'tir zaten. Mutlak değer eksi x ile mutlak değer x'in aynı şey olması gerektiğini biliyorsun. Daha sonrasında 2 tane mutlak değer x var bakın burada. 2 tane mutlak değer x var. Artı bir 2 tane daha mutlak değer x var. Eşittir kaçmış? 24. Yani gençler 2 tane burada 2 tane burada 4. 5 6 tane mutlak değer x eşittir 24 ise... Mutlak değer x eşittir kaçtır? 4 O halde bizim x'lerimizin alabileceği değerler bir eksi 4 olabilir bir de artı 4 olabilir İşte bunların çarpımı sorulmuş Eksi 4 ile artı 4'ün çarpımı eksi 16'dır Hocam dolayısıyla da cevap Adana seçeneğinde verilmiştir diyebilirsiniz Evet ikinci sorumuz çok da güzel bir sorudur Beğenerek yazdığım bir soru Kendine telefon alacak olan Burcu mağazaya gidip şu bilgileri ediniyor A marka telefonların en ucuzu 2000 en pahalısı 3500 lira B marka telefonların en ucuzu 5000, en pahalısı 6500 lira. Bu mağazadan telefon alan Burcu X lira ödediğine göre Burcu'nun telefona ödediği ücreti ifade eden eşitsizlik hangisidir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şöyle bir sayı doğrusu düşünelim. Bu sayı doğrusu üzerinde Burcu'nun alacağı telefonlardan en ucuzu 2000 lira. Ee, A marka telefonlardan en pahalısı da 3500 lira. B marka telefonların ise en ucuzu 5000 lira en pahalısının da 6500 lira olduğunu görüyoruz. Şimdi Burcu'nun ödeliği tutar nerededir? Ya şuradadır arkadaşlarım ya da işte buradadır. Tamam. Şimdi ben bu eşitsizliği ifade edebilmek için şunu yapıyorum. İyi dinleyin. Bunların 2000 6500'ün veya 3500 5.000'in tam ortasındaki sayıyı arıyorum ben. Tam ortasında ne vardır? 5000 3500'ü toplarsınız 2'ye bölersiniz. Yani 8500'ü 2'ye böldüğünüz takdirde 4.250 vardır. 4.250'nin arkadaşlarım 2000'e olan uzaklığı kaç birimdir? 2.250'dir. 3.500'e olan uzaklığı da sevgili arkadaşlarım 750'dir. Aynı şekilde bunun buraya olan uzaklığı 750 ve bunun buraya olan 6.500'e olan uzaklığı da yine 2.250'dir. Dolayısıyla x'in 4.250'ye olan uzaklığı, uzaklığı ifade etmek için mutlak değer kullanıyorduk. Maksimum 2250 miş bakın. Maksimum 2250 miş Minimum 750 imiş diyeceğiz o halde. Bu da bize cevabı verecek. Cevabımız da bakalım denizi seçeneğinde mevcut sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum 3. sorumla. X0'dan küçük demiş. X karenin karekökü nasıl çıkar dışarı? Negatif çıkmasını engellemek adına mutlak değer x diye çıkar. bölü /x'imiz var. 1 eksi x'in karesinin karekökü de mutlak değer 1 eksi x diye çıkacaktır. Bölü x eksi 1'imiz mevcut. Şimdi x sıfırdan küçük demiş ya, x sıfırdan küçükse şurası nasıl çıkar? Eksi x diye. Burası da artı x'dir. Ve doğal olarak da bu kısım eksi 1'e götürür bizi. Artı 1 eksi x'in mutlak değeri. x sıfırdan küçükse negatif. 1'den negatif bir şey çıkardınız pozitif. Demek ki burası dışarı nasıl çıkacak olduğu gibi. 1 eksi x bölü x eksi e üstteki de alttakinin negatif ya da alttaki de üsttekinin negatif olduğu için burası da eksi 1 diye çıkacaktır. Doğru cevap eksi 1 ile eksi 1'in toplamından eksi 2 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğinde verilmişti deriz. Geçtim 4'e. X reel sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. X neredeymiş arkadaşlar? 1 ile 2 aralığında. Hemen hemen hemen yapıyoruz bakın. 1 ile 2 aralığında şurası 1 burası 2 olsun. X bu aralıkta bir yerde. Sayı doğrusunda 1'e olan uzaklığı 2'ye olan uzaklığından fazladır. Şimdi tam ortası neresi 1 ile 2'nin? 1 bölü 2'dir. Yani 0.5 e, 1 ile 2'dir. Yani 1.5'tür diyebiliriz. 1 ile 2'nin tam ortası. 1'e olan uzaklığı 2'ye olan uzaklığından fazlaysa demek ki bizim sayımız kesinlikle ama kesinlikle bu tarafta sarıyla gösterdiğim bölgede. Böylelikle 1'e olan uzaklığı daha fazla olacaktır. 3x-5'in mutlak değeri 5-3x'miş. Yani dışarı eksiyle çarpılarak çıkarılmış. O halde 3x-5 kesinlikle ama kesinlikle sevgili arkadaşlarım 0'dan daha küçük veya eşit. Yani 3x küçük veya eşittir 5. Yani x küçük veya eşittir 5 bölü 3 diyeceğiz arkadaşlar. 5 bölü 3 dediğimiz sayı da 1 ya da şöyle göstereyim ben sana onu. Direkt kafadan yapmayalım. 5'i 3'e bölelim arkadaşlar. 1 defa var. 1 kere 3, 3 çıkardım 2. 20'nin içinde virgülü koydum 6 defa 18 çıkardım 2. 20'nin içinde 6 yani 1.66 gibi bir sayıymış. Demek ki şuradaki 1.66 sayısından da daha küçük olacakmış. Demek ki bizim sayı şuralarda bir yerde. Yani 1.5 ile 1.66 arasında. Bu 1.5 ile 1.66 arasında değildir. Değildir. Değildir. Değildir. O halde cevap C seçeneğidir sevgili gençler. Beşinci sorumuza geçtik. Bir diğer sayfamızda. Real sayılar kümesinde P sayısına olan uzaklığı. Heh, işte bu soruyla alakalı. Sevgili arkadaşlarım cevap anahtarında bir hata var. Onu da şimdi çözerken düzelteceğiz. Real sayılar kümesinde P sayısına olan uzaklığı. X'in. P sayısına olan uzaklığı aynı x'in eksi 2P bölü 3 sayısına olan uzaklığının dört katı olan sayıları ifade eden eşitlik hangisidir? Şimdi bu buna eşitmiş arkadaşlar. Tabi uzaklığı dediği için de mutlak değer için alacağız. Ve şurayı da şöyle parantez için alalım ki eksiler karışmasın. Şimdi x eksi P'nin mutlak değeri eşittir. x artı 2P bölü 3 çarpı 4 Şimdi şıklara bakıyorsunuz hiç bölülü bir şey yok. Şuradaki bölü 3'ü yok etmek için de ben bunu 3 ile genişletebilirim. Böylelikle 3x-3p eşittir. 3x artı 2p çarpı 4 deriz. 4'ü de içeri dağıtırsanız 3x-3p eşittir. 12x artı 8p'nin mutlak değeri diyebilirsiniz. Dolayısıyla cevabımız da artık bu olur. Bu cevap da Denizli seçeneğinde verilmiştir. Çok dikkatimden kaçmış şuradaki eksi burayı artı olarak edirme demişim cevabı ama cevabımız denizli seçeneği kusura bakmayın özür dilerim sizden. Altıncı sorumuz 2x-3'ün mutlak değeri 2'den küçük veya eşitse 2x-3 nerededir arkadaşlar? Tabii ki ve tabi ki eksi 2 ile 2 aralığındadır. 3 eklersiniz 1, 2x ve 5 olur. 2'ye bölersiniz 1 bölü 2 Küçük veya eşittir hatta bölmeye de gerek yokmuş Şimdi fark ettim bölmüyoruz Bu böyle kalsın bize ne lazım Y artı 2x eksi 6 eşittir 0 demiş ya y'nin alabileceği kaç tane Çift tam sayı değeri vardır Y'yi yalnız bırakın y eşittir 6 eksi 2x olur mu O zaman eksi -2x 2x'i bulalım önce Eksi ile çarpın Eksi 5 küçük veya eşittir eksi 2x o da küçük veya eşittir Eksi 1 gelecektir Ve 6 ekliyorsunuz 6 eklerseniz 1 küçük veya eşittir 6 eksi 2x bu da küçük veya eşittir 6 ekledim 5 oldu Böylelikle 6-2x dediğimiz şey y'dir ve demek ki artık y neredeymiş 5'de 1 aralığındaymış gençler. Kaç tane çift tam sayı değeri vardır diye sormuştuk. Buradaki çiftler 2 ve 4'dür sadece dolayısıyla cevap da 2 tanedir olacaktı. Doğru cevabımız Edirne seçeneğinde mis gibi verilmiş gençler. Geçtim 7'ye bu arada bakalım aynen geçtim 7'ye. x kare eksi 40x artı 336 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Ankara'da Eylül ayında en düşük sıcaklık x1, en yüksek sıcaklık x2 olarak tahmin edilmekte. x sıcaklığı belirtmek üzere Ankara'nın Eylül ayındaki sıcaklığı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir aralığı? Şimdi şöyle diyoruz, öncelikle şunun köklerini bulmamız gerekiyor. x kare eksi 40x artı 336 eşittir, sıfırın köklerini bulacağız. x'e x diye burayı ayırırım. Bu kısımda sevgili arkadaşlarım, eksi 28'e eksi 12 diye ayırdığınız takdirde çarpımları 336, toplamları eksi 40'ı verir. O halde X1 eşittir bunun eksilisi yani 28, X2 eşittir bunun eksilisi 12 olacaktır. Demek ki en düşük sıcaklık Ankara'da 12 derece, en yüksek sıcaklık Ankara'da 28 dereceymiş keşke öyle olsa. Ankara'da Eylül ayında en düşük sıcaklık X1 en yüksekse X2 olarak tahmin edilmekte. X sıcaklığı belirtmek üzere Ankara'nın Eylül ayındaki sıcaklığı hangisinde verilmiştir diye soruluyor. Hemen şöyle yapıyorsunuz mutlak değerli bir eşitsizlik olarak göstereceksiniz bunları. Ki sevmini sevdiği tiplerdendir bu sorular. Özellikle şu soru ve şu soru. 28 ile 12'nin tam ortasındaki sayıyı buluyorsunuz. 28 ile 12'nin tam ortasındaki sayı 20'dir. X'in 20'ye olan uzaklığından bahsediyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde gösteriyorsunuz. 20'nin 28'e veya 12'ye olan uzaklığı kaçtır? 8'dir değil mi? O halde gençler X'in 20'ye olan uzaklığı şunu yapmamıza gerek yok. Şunu yapmamıza gerek yok. 8'den küçük veya eşittir diyeceğiz x'in 20 olan uzaklığı 8'den küçük veya eşittir. Böylelikle ben 12 ile 28 arasındaki bütün sayıları ifade etmiş olurum. Hatta şunu çözerseniz x 8'i 20 şu şekilde 8 ile eksi 8 aralığında olur. 20 eklerseniz 12 küçük veya eşittir x o da küçük veya eşittir 28 olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla cevabımız hangi seçenekte verilmiş? Ceyhan seçeneğinde verilmiştir deriz. Geçtim 8'e sayı doğrusu üzerinde bir m noktasının 6'ya olan uzaklığı m'nin 6'ya olan uzaklığının m-6'nın mutlak değeri olarak ifade ederiz. 6'ya olan uzaklığı ile n noktasının eksi 4'e olan uzaklığı n-4 deriz bakın. Bunun mutlak değeri. Yani bu ne demek? m-6 ve n artı 4'ün mutlak değerleri birbirine eşitmiş arkadaşlar. Şu şekilde. Tamam. Ayrıca m eksi ne altıymış mutlak değerleri. yani m ile n'nin aralarındaki uzaklık altıymış n'nin mutlak değeri de m'nin mutlak değerinden daha küçükmüş olduğuna göre m bölü n oranı hangisi olabilir diye bize sorulmuş şimdi elimde şöyle bir mutlak değerli denklem varken ben ne yazabilirim m eksi altı eşittir n artı dörttür veyahut m eksi altı eşittir eksi n eksi dörttür yazarım buradan m eksi n eşittir 10 gelir buradan m artı n eşittir 2 gelir arkadaşlar. Ki siz şöyle bir eşitliğin olamayacağını biliyorsunuz. Neden? Çünkü ben sevgili arkadaşlarım m ile n'nin mutlak değerinin, m ile n'nin farkının mutlak değerinin 6 olduğunu biliyorum. Yani m ile n arasında 6 fark var. Ama burada ne bulduk? Biz 10 fark var bulduk. Demek ki bu olamaz diyeceğiz. M artı n 2 ise ben burada sevgili arkadaşlar m ile n'nin mutlak değerinin 6 olduğunu biliyorum ya m artı n 2 ise bakın m artı n 2 ise derim ki ya m eksi n 6'dır ya da n eksi m 6'dır hangisi olduğunu bilmiyorum çünkü yani m eksi n ya 6 olacak ya da eksi 6 olacak Yani bundan kaynaklı ya 6'dır yani m eksi n ya da n eksi m 6'dır dedim İkisi de aynı şey bir şunu toplayacağım bir de bunu toplayacağım n'ler gidiyor ikisinde de 2 m eşittir 8 burada da 2 n eşittir ne oluyor 8 oluyor yani burada M eşittir 4 oluyor. Burada N eşittir 4 oluyor. M 4 ise arkadaşlar M 4 ise şurada yerine yazdığınız takdirde bakın şurada yerine yazın. N kaç geliyor? Eksi 2 geliyor. N 4 ise M bu sefer eksi 2 geliyor. Şimdi ne demişti bize? N'nin mutlak değeri bakın şurada M'nin mutlak değerinden küçüktür. Yani N kesinlikle eksi 2 ymiş M de kesinlikle 4 o halde. Çünkü bu burası olamaz. N'nin mutlak değeri 4. N'nin mutlak değeri 4. M'nin e, mutlak değeri 2'den daha küçük değildir. Dolayısıyla burası olamaz. M4'müş. N-2'ymiş. M bölüne hangisi olabilir diye sorulmuştu. 4'ü eksi 2'ye bölerseniz cevap eksi 2 olabilir sevgili gençler. 8 sorumuzun cevabı da C'handı. Geçtim 9'a. ABC ve CBA 3 basamaklı sayılar olmak üzere şu işlem ABC-CBA yani sayının tersten okunuşunun farkının mutlak değeri biçimde tanımlanıyormuş. Buna göre şu nasıl tanımlanır o zaman? 8AB eksi BA8'in farkının mutlak değeri eşittir 693 olarak tanımlanır. Yani burada ben ya 8AB'den BA8'i çıkaracağım ve 693 bulacağım. Veyahut BA8'den 8AB'yi çıkaracağım ve 693 bulacağım. Şimdi dikkatli dinliyorsunuz. 3 basamaklı bir sayıdan 800 küsürlü bir sayıyı çıkardığınız zaman 600 küsürlü bir sayı bulamam. Bu en iyi ihtimalle 1400'lere tekabül etmesi lazım ama 3 basamaklı Dolayısıyla burası gitti. Biz şurayla ilgileneceğiz. B'den 8 çıkmış 3 kalmış. Kalamaz. Demek ki B kesinlikle 1'miş arkadaşlar. Ki yandan 10'lu kaldığı zaman 11'den 8 çıkmış 3 kalmış. Şimdi burası biraz azaldı Burası biraz azaldığına göre yandan bir 10'lu kalıp çıkardığım zaman 9'u buluruz zaten. Ki 8'den 1 çıkmaz 7'den 1 çıkar altı kalır değil mi? Şimdi a A'nın hiçbir ehemmiyeti yok bizim için. Ama soruda bize demiş ki A artı B'nin alabileceği en büyük değer sorulmuş. A artı B'nin en büyük değerini biliyorsam ve B kesinlikle 1 ise A'yı da o halde daha büyük bir sonuç bulabilmek için 9 seçelim. da 1'in toplamda bize onu verir. Bu da bunun maksimum değeridir deriz. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olur gençler. 10. sorumuz X, Y, A ve B reel sayı olmak üzere. X eksi 4 ile 5 aralığındaymış. Y de 1 ile 8 açık aralığındaymış y-x'in mutlak değeri de 2a-b ile b artı a aralığındaymış. Eşitsizlikleri sağlandığına göre a-b farkı kaçtır? Şimdi öncelikle arkadaşlar ben y-x'in mutlak değeri için eksi x'in aralığını bir bulmak istiyorum. Tamam mı? Eksi x dediğimiz şey şunu eksi ile çarparsanız eksi 4'ü sağ tarafa alırsınız. 4 olur. 5'i sağ tarafa alırsınız. Eksi 5 olur. Yalnız 5'in yanındakinde eşitlik olduğu için bunda da eşitlik vardır deriz. y sayımız da 1 ile 8 aralığında olduğunu bildiğimiz için şunları bir toplarız. Toplarsanız eğer 4 ile 8'in toplamı 12 gelecektir. Eksi 5 ile 1'in toplamı da eksi 4 gelecektir. Ve böylelikle sevgili gençler eksi x ile y'nin toplamını yani y eksi x'i elde etmiş oluruz. Şimdi bir sayı eksi 4 ile 12 ise bunun mutlak değeri nerededir? Arkadaşlar eksi 4 ile 12 aralığında olan bir sayının mutlak değeri 0'a eşit olabilir. 0'a eşit olabilir. Ve maksimumda 12'nin üst sınır olduğu bir bölgededir. Çünkü eksi 4'ün mutlak değerini düşünün. 4 ama 12'nin mutlak değerini düşünün. 12 demek ki 12'yi alacağım ben burada. Şimdi y eksi x buradaymış ya. E bize demiş ki 2a eksi b küçük veya eşittir. y eksi x o da küçüktür. a artı b demiş ya da b artı a fark etmez. E şimdi bakıyorsunuz işaretler aynı. O halde ben diyorum ki 2a eksi b sıfırdır. a artı b de 12'dir. Hemen yazıyorum bakın. 2a eksi b 0'dır. Yani burada 2A eşittir B'dir. Bir de A artı B eşittir 12'dir vardı. B'nin 2A'ya eşit olduğunu biliyoruz. Yerine yazarsanız A artı 2A eşittir 12. Yani 3A eşittir 12. Yani A buradan kaç gelir? 4. A 4 ise B tabii ki 8'dir. Ee, bizden A eksi B farkı istenmiş. Yani 4'ten 8'i çıkar demiş. 4'ten 8'i çıkarırsanız doğru cevabın Edirne seçeneği olması gerektiğini de görebilirsiniz. 10. sorumuz için. Geçtim 11'e. 1- 1, 1. A real sayısının sayı doğrusu da 3 sayısına olan uzaklığı. A sayısının sayı doğrusunda eksi 3'e olan uzaklığı gençler ee, kaçmış? 6 birimden azmış. 6 birimden az. Şimdi, eksi eksi ne yapar? A artı 3 yapar. 6'dan azsa o halde A 3 nerededir arkadaşlar? Çok iyi biliyorsunuz siz. 6 ile 6 aralığındadır. 3 çıkarırsanız 9 küçüktür. A bu da küçüktür. 3 çıkardınız 3 gelecektir. Şimdi A'nın burada negatif olduğu bölgede var Pozitif olduğu bölgede var Buna göre A kare artı 6 tane mutlaka A eksi 6 Bunu ifadenin alabileceği birbirinden farklı Kaç tane tam sayı değeri vardır diye sorulmuş Şimdi Ben şunu alacağım Şuraya şöyle biraz köşeye çekelim tamam mı Burada A kare artı 6 tane mutlak A Tamam mı Artı 9 deyip 15 çıkaracağım Ki şu kısım biraz tam kareye benzesin. Hala tam benzemedi. Onu da tam benzetebilmek adına diyorum ki eğer ki a'nın negatif olduğu bölgede yani eksi 9 küçüktür, a küçüktür, 0 olduğu bölgeye bakacağız. Bir de 0 küçüktür, a o da küçüktür, 3 olduğu. Hatta 0'a eşitlikte ikisinde de olabilir, sıkıntı yok. Bir bu bölgeye bakacağız negatif olduğu bölgeye, bir de pozitif olduğu bölgeye bakacağız. Eğer... A negatifse şurası eksi A diye çıkar diyeceğiz. Yani A kare eksi 6 A artı 9 eksi 15'tir diyeceğiz. A pozitifse de yani 0 ile 3 arasındaysa burası A diye çıkacağı için A kare artı 6 A artı 9 eksi 15 diyeceğiz. Şimdi bunlar bizim ne işimize yaradı? Şu işe yaradı. Şu ikisi birer tam kare oldu. A eksi 3'ün parantez karesi eksi 15. Burası da A artı 3'ün parantez karesi eksi 15'i verdi. Şimdi ikisini bulacağım. Aralıklarını bulacağım. A neredeydi? -9 e 9'da 3 aralığında. 3 çıkaracağız. E 12 küçüktür. A 3. Bu da küçüktür. 3 çıkardım. 0. Ben bunun karesini alırsam. Bu aralığın karesini alırsam. Gençler. O da bize şunu verecektir. E 0 küçüktür. A eksi 3'ün karesi. A eksi 3'ün karesi. O da küçüktür. 144'ü verecektir. Tamam. 0 ile 144 aralığındadır dedik hatamız var mı diye tekrardan kontrol etmek istiyorum a buradadır demiştim e, Tamam Tamam Evet bir hatamız var <gülüyor> hemen düzeltiyorum hemen düzeltiyorum Çünkü biz buraya göre değil A'yı şurada kabul ederek işleme başladığımız için ben 3 çıkarırken bunları kullanacağım yani küçük veya eşittir 0'dan 3 çıkardım 3 diyeceğim şimdi bu aralığın karesini alacağım Dolayısıyla 3'ün karesi 9 küçük veya eşittir a 3'ün karesi ve bu da küçüktür. 144 diyeceğim. Ve 15 çıkarmam gerekiyordu. 15 çıkarıyorsunuz. Eksi 6 küçük veya eşittir. A eksi 3'ün karesi. Eksi 15. Bu da küçüktür. 144'den 15 çıkardınız. 129. Geldik buraya. Şuraya 3 ekleyin. 3 küçük veya eşittir. A artı 3. Bu da küçüktür. 6. Daha sonrasında karesini alacağız. 9 küçük veya eşittir. A artı 3'ün karesi. O da küçüktür. 36. 36. Ee, birazcık şöyle... Sol tarafa doğru çekelim yazdıklarımızı Görünsün Daha sonrasında da gençler 15 çıkaracaksınız 9'dan 15'i çıkardınız Eksi 6 küçük veya eşittir A artı 3'ün karesi Eksi 15 bu da küçüktür ne diyeceksiniz ee, 36 15'i çıkarıp 21 diyeceksiniz tamam mı Bunu da birazcık şöyle çekelim Evet şimdi arkadaşlar Eksi 6 ile 21 aralığı da sağlıyor Eksi 6 ile 129 aralığı da sağlıyor Hangisini alacaksınız? E, tabii ki zaten 6 ile 21 aralığını burası veriyorken zaten burası da veriyor. Ekstradan bir de 129'a kadar gidiyor. Alınabilecek son değer 128'dir. Alınabilecek ilk değer eksi 6'dır. 128'den eksi 6'yı çıkarıp 1 bir, bir eklerseniz buradaki sağlayan ağların adetlerini bulursunuz. Bu da 134 artı 1'den Tabii ki cevap 135'tir dedirtir bize. Doğru cevabımız denizi seçeneği olacaktı. Ve devam ediyorum 12. ve son sorumlu. Sayı doğrusunda x sayısının eksi y sayısına olan uzaklığı x'in eksi y'ye olan uzaklığı 4 birimiş. Yani x artı y'nin mutlak değeri 4'müş. Yani burada x artı y ya 4'tür ya da nedir? Eksi 4'tür değil mi? Şimdi x artı y bakın burada da var çok güzel. Burayı ya 4 kabul edeceğiz. Yani ya a artı 4 olacak orası 6 veya eksi 4 olarak kabul edeceğiz. a eksi 4 eşittir 6 diyeceğiz. A artı mutlak değeri 6 ise burada A artı 4 ya 6'dır ya da eksi 6'dır. A eksi 4'ün mutlak değeri 6 ise A 4 ya 6'dır ya da eksi 6'dır dedik. Daha sonrasında şuradan A ne gelir arkadaşlarım? İse A 2 gelir. İse A 10 gelir. İse A 10 gelir. İse A 2 gelir. İşte bunların toplamı sorulmuş. Bakınız. Artı 10 eksi 10'un artı 2 ile eksi 2'nin toplamı 0 olduğu için bunların da toplamı nedir? 0'dır diyeceğiz. Cevabımız da C seçeneği olacaktı gençler. Şimdi sırada ne var hocam? Bir sonraki haftada ilk konumuz çarpanlar ayırma. Çarpanlar ayırma uzun soluklu bir konu olacak. İki partla işleyeceğiz bu videoyu, bu dersi. İki videoda tek video yapmaya çalışacağım ama tamam mı? Bugün videosunu çekerim ben haftaya için. Tek video yapmaya çalışacağım ama çok uzarsa video sizin canınız sıkılmasın diye... Bakın 34 tane örnek çözeceğiz. Canınız sıkılmasın diye iki parça halinde yayınlayabilirim. Aklınızda bulunsun. Ee, üstü ve köklü ifadeleri değiştireceğiz sonraki haftaya. Ama bu hafta senin önce yapman gerekenler rasyonel sayılardan, birinci dereceden, denklemlerden, mutlak değerden ve basitleşizliklerden çözdüğün soru bankalarındaki testleri, e, bu konuların testlerini çözeceksin. Başka yapman gereken herhangi bir şey yok. Tamam Bunları çözdüğün takdirde sen artık bu konularda da yine ustalaşma derecesine doğru gideceksin. Bu kamp bittiğinde eğer hocam ben hiçbir zaman 20 neti geçememiştim diyorsan bu kamp bittiğinde 24 netleri 25 netleri göreceksin. Hocam ben 20 netlere takılı kalmıştım diyorsan bu kamp bittiğinde 30 netleri açtığını göreceksin. Anlaşıldı mı? Umarım anlaşılmıştır dediklerim. Çok kıymetli şeyler söylüyorum. Umarım duyulur bunlar. Evet gençler. İsteğiniz, arzunuz olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın diyorum. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmaya lütfen unutmayın.